Arkadaşlar merhaba, e, oyunlar için model hazırlamayla ilgili e, ufak bir video çekilim. E, oyunlarda kullanmak için basit bir modelin ile ilgili e, hızlı, çok detaya inmeden bir video olacak. <gülüyor> Genel olarak modelin hazırlanma süreci ile ilgili bilgi edebilmeniz için. E, Netflix'te yayınlanan Ragnarok dizisinin kapak fotoğrafında bir çekiç var, onu modellemek istiyorum. Ee, şöyle göstereyim onu da çekçimiz bu e, torun çekici olarak bildiğimiz çekiç filmde yani dizide kullanılan çekiç ee, lazım olan bu modeli hazırlamak için e, iki parça meşten bir model yapacağız üst kısım e, metal e, sert yüzeyler olacak metal olduğu için alt kısımda tahta bir sapı olacak olabildiğince basit çok detaylı bir model değil ee, Base modeli Maya'da hazırlayıp detaylarını Z Brush'ta yapıp daha sonra Substance Painter'da e, modeli dokulandıracağız ve Unreal'da oyuna attıktan sonra e, materyal yapacağız daha sonra da bitmiş halini oyun içerisinde görüntüleyeceğiz <gülüyor> ufaktan başlayalım ee, Üst kısımdan başlayacağım. Üst kısım için ihtiyacım olan e, şuradan bakacak olursam eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sekizgen bir silindir. Ama orta kısmı silindirden ziyade küp biçiminde olacak. Ve küpün alt tarafındaki yüzeyden e, hafif yatsı başka bir silindir çıkaracağım. <gülüyor> Hemen ufaktan başlayalım. E, Maya'da Modeling tabinden Altada da poli modelinden Sahneye bir tane silindir çıkarttım Silindirin üzerine tıklayarak Ve Poli silindir bir adı altından Buradan kaç gen olacağı ile ilgili Detayları belirleyeceğim Sekizgen bir model olacağını da söylemiştim az önce Üst parçanın 20 yazan yeri Subdivision bölümündeki 20 yazan yeri 8 yaptım Modeli Yatay olarak çevireceğim. 90 derece. Ve 1, 2, 3 parça gibi düşünebilirim. <gülüyor> e, 3 katta büyüteceğim. Yüksekliğini. Az önce Pardon. Az önce bu e, dikey olduğu için yüksekliğini değiştireceğiz. Şu anda yükseklik 2 görünüyor. Bunu 3 katı 6 yapacağız ve ee, daha sonra yavaş yavaş asıl formunu elde etmesi için gerekenleri yapmaya başlayacağız. <gülüyor> ee, modelimizi seçtikten sonra üzerine kendim poligonlar segmentler eklemek istiyorum. Onun için Multi Cut Tool aracına tıklıyorum sol klik ile ve kontrol Shift yaparak buradaki birbirine paralel yüzeyleri otomatik olarak poligon ekleyebildiğim ee, aradaki eci, bu kenarı 10 parçaya bölüp bana %10 aralıklarla bölmemi sağlayan bir kontrol mekanizması çıkardı. Tam ortadan yani %50'den bunu ikiye ayırdım. Aynı şekilde e, bu eklediğim segmentin iki tarafına birbirleriyle aynı orantıda olacak şekilde eklediğim İki tane daha ekledim. <gülüyor> Böylelikle ortada bir yüzey daha oldu. Ee, bunu bu şekilde isterseniz yapabilirsiniz. Bunu daha sonra ortadaki kısım silip buradaki vertexleri silebilirsiniz. Şu ekranı modeli seçtikten sonra sağ kliğe basılı tutarak çıkarıyorum. Ve buradan hızlıca Edge, vertex ya da Face moduna ya da Object moduna genel olarak seçmek için kullanılan Object moduna gelebiliyorum göründüğü gibi faces seçtiğinizde buradan yüzeyleri seçiyorsunuz. Vertex dediğinizde köşeleri, edge dediğinizde de kenarları seçebiliyorsunuz. Object modda da objenin komple kendisini. Ee, bunlar dışında temizledim yaptığım işlemleri isterseniz e, tekrar ortadan bir segment ekleyip bu yüzeyi şuradaki e, Bevel Tool'u ile ya da e, model Link Toolkit'teki Şuradaki Bevel Tool'u ile Direkt olarak e, ikiye ayırabilirsiniz Burada ufak bir pencere açılacak ve e, Ortaya çıkan Değişiklikle ilgili bir takım ayarlar çıkacak Örnek veriyorum bu kısmı 05 yerine 04 yaparsam e, Oluşan segmentler Birbirine yaklaştı Bunu sağa sola arttırıp Azaltarak da Aynı şekilde bunları birbirine yaklaştırabilirim. Ee, mesela buradan direkt olarak e, dikey olarak, yatay olarak bu modeli e, üç blok halinde kullanmak için burayı 333 yaparsam neredeyse üç parça haline almış olur burası. Bunun dışında e, orta kısmı bunun küp şeklinde olacaktı. Onunla ilgili de bu yüzeyleri, şey, eçleri, kenarları tekrar seçtim. Shift'e basılı tutarak e, bu kısımdaki birbiriyle devam eden edge'lerin hepsini seçmek için e, artışık olan edge'leri seçmek için çift tıklamam yeterli. Yani şuradaki gibi o edge'in üzerine çift tıklamam yeterli. Ve buradaki farklı bir e, birbiriyle seri bağlı edge'leri seçmek için de üzerine ekleme yapmak için shift'e basarak çift tıklamam yeterli oluyor. Az önceki bevel işlemini bunlara da uyguluyorum. Ama bu sefer e, değeri düşürüyorum. Mesela 0-1 yaptığımda daha iyi görünüyor. Fotoğrafa tekrar bakalım. Şu arada hafif bir e, geçiş var. Şöyle bakabiliriz. Kare kısmından silindir kısmına doğru. Burayı bunun için kullanabiliriz. E, şimdi yapmamız gereken işlem kare olacağı için bunun orta kısmının e, simetriyle çalışarak işim kolaylaşır. Örnek veriyorum. Sol ek, ekranın sol altında şurada bir gizmomuz var. Sahnen bizde hangi eksenin ne tarafta olduğunu gösteriyor sürekli olarak. Örnek veriyorum. Ben burada bir işlem yaparken aynı işlemi bu tarafta da tekrarlanmasını istiyorsam, e, simetri modu object X yaparsam eğer görüldüğü üzere seçtiğimin e, objenin merkezine nazaran simetriste kalan diğer karşılığını da seçiyor H vertex ya da e, face de olabilir bu aynı şekilde. Bunları biraz manipüle edeceğim. W tuşuna bastığımda ya da ekranın sol tarafında Move tuşunu tıkladığımda zaten hemen orada W tuşu olduğunu gösteriyor. E, seçili olan Vertex Yüzey, Edge e, ya da diğer şeyler her şeyi aynı şekilde meçleri de W tuşuna bastığımızda. Taşımamıza olanak sağlıyor ekranda. Bu şekilde yukarı aşağıya, sağa sol. İstediğimiz gibi taşıyabiliyoruz. Şimdi ben bunu orta kısmının küpe benzer bir şekil olmasını istediğim için bu yüzeyi, eci, -e şu en tepedeki eci -e hizasına getirmek istiyorum. Bunun için yapmam gereken işlem taşıma işlemi sırasında önce V tuşuna basıp daha sonra taşıma işlemini yapmaya başladığımda bunları e, mouse'umun yakınlarındaki diğer edge'leri ile e, otomatik olarak snapler yapıştırır. Böylelikle bunun hizasını otomatik olarak getirmemi sağlıyor. Aynı şekilde bu işlemi yan tarafa doğru da yapacağım. V tuşuna basılı tutup buradan e, sağ tarafa doğru bunu taşıyorum ve yan tarafa hizalanmış oluyor. E, bu işlemi V tuşuna basmadan da yapabilirsiniz. Alt tarafta onu göstereyim. Ee, örnek veriyorum ee, Edge'i face i ya da Vertex'i seçtim Şuradaki Snap to Points ikonunu tıkladığınızda bundan sonraki taşıma işlemleriniz artık bu şekilde e, yakındaki diğer Edge Face ya da vertex ise onlara yapışarak gerçekleşmeye başlıyor Aynı şekilde buraya da taşıyorum Aynı zamanda örnek veriyorum şu anda ben bu ece taşımak istediğimde şu oklara tıklıyorum. Tek bir eksenle çalışmak için. Ee, bu işlemi hangi yöndeki oka tıklarsanız o okun sarı olduğunu gireceksiniz. Yani bunu aslında ben bu oku üzerine mouse'umu getirip tıklamadan da taşıyabilirim. Bunun için bir kolaylık. Örnek veriyorum. Eğer ben mavi eksende yani Z ekseninde bu ee, kenarı taşımak istiyorum. Ama okun üzerine tıklamak istemiyorum. Daha hızlı bir biçimde taşımanın yöntemi var. Bu da mouse'umuzun e, ortasındaki tekere dik tıklamaktır. Yani mouse 3 butonudur. Ya da middle butonudur. Bunu da e, şu anda gördüğünüz gibi yapabiliyoruz. Ama burada şey tabii ki vertex'e birleştiriyor. Onu yerine dikey taşıyalım. E, üst, ekseni seçtim. Y'yi ve mouse'umun orta butonuna basılı tutarak yukarı kaydırıyorum. Aynı işlemi burada da yapıyor gördüğünüz gibi. Yana da kaydırıyorum. Ve böylelikle orta kısım bir küp gibi oldu. Bunlar e, işinizi kolaylaştıracak e, kısa yollar. Ekranda mesela şu anda e, bir grid sistemi var. Sahnenin merkezini gösteren. Bunu da mesela çalışmalarımızda kapatmak için hemen ekranın şurasındaki grid butonuna tıkladığımızda bunu açıp kapatabiliyoruz. Şimdi modelimizin yüzeyi genel olarak sorun yok. Bununla ilgili bir iki detay daha ekleyebiliriz. Tekrar referans fotoğrafımıza bakalım. Şimdi bu kullanılmış bir çekiş olacağı için şuradaki kenarlar yani şunlar şu kenarlar Hafif e, yenmiş yani oval bir biçimde. Bununla ilgili tekrar Bevel seçeneğini çok rahatlıkla kullanabiliriz. İki tarafta da kenarları seçtim. Şifte basarak simetriyi kapatıyorum. E, herhangi bir sorun olmaması için. Ve tekrar Bevel'a tıklıyorum. Şimdi buralarda bir geçiş yaptı. Lakin bu geçiş çok geniş. Bunu düşürmem, düşürmek istiyorum. Tekrar buradan Fraction değerini 0-1'e e getiriyorum. Ve yapmak istediğim şekle biraz daha yakın bir e, görüntü elde ettim. Bu işlemi diğer kenarlar yüzeyler içinde yapabiliriz. E, şimdi ben bu modeli daha sonra Z atacağım için e, Z model yapısının poligon yükseltildiğinde yani detay seviyesi yükseltildiğinde bu ana silüetin korunmuş olmasını istiyorum. O yüzden ufak bir buradan e, sumut özelliğini kullanarak modeli e, detaylarını, poligon detaylarını arttırıp e, yumuşatmasını sağlayacağım ve ZBrush'ta nasıl göründüğüne bakacağım. E, şu anda ZBrush'a attığımda bu modeli ortalama bu şekilde görünecek. E, demek ki orta kısımlarda yapmamız gereken başka işler var. Hemen onlara bakalım. E, bunun bir ön izlemesi de şu şekilde. Modelini seçiliyken ee, 3 ve 1'e bastığınızda e, genelde kullanmadığımız e, hatta şu anda da galiba yeni versiyonda evet varmış e, NURBS e, modelleme yöntemi var. Bu daha çok animasyon filmlerinde kullanılan lakin oyun endüstrisinde kullanılmayan bir yöntem. E, biz genelde poligon modelleme kullanıyoruz. Yani 1'e bastığımızda e, görünen şekliyle ama 2'ye basarsanız hem çizgilerden oyun endüstrisinde nasıl kullanıldığını, hem de bu sumut özelliğiyle ortalama silüetinin nasıl görüneceğini görebiliyoruz. Bunun için e, bu şekilde çalışabiliriz misal. z model aktarıldığında nasıl görüneceğini görmek için. Şu anda bizim referans almamız gereken nasıl kısım şu çizgiler. Sert köşeli, kenarlı yerler. E, modelini seçtim tekrar. E, tekrar Multi Cut sıçıyorum Ve üzerine eklemeler yapmak istiyorum. Ama bu eklemeleri sağdan soldan eşit bir biçimde yapmak istiyorum. Orta kısma bir segment ekledim. E, Ctrl Shift yaparak en sağdan bir sola ve en soldan bir sağa birer tane daha segment ekledim. Ve arkadaki süretin değiştiğini göreceksiniz. Aynı işlemi bu iç tarafındaki yüzey içinde yapıyorum şuralar içinde bunun tam yüzde olmasının önemi yok şöyle göstereyim yanlış yere atmışız zaten evet şu şekilde ve bunu buradaki yüzey içinde yapmak istiyorum ama Tabi bu işlemleri yaparken simetrikle çalışabiliriz. Onu da tekrar açalım simetriyi. Z ekseninde simetri açacağız. Pardon. Z demişim. Modelin Z'si farklı galiba. O da değil. Object Z. Object X de olmadı. Object Y'ye bakalım object demiş sebebini kafam karıştı galiba sorun değil. Aynı şekilde yapıyorum iki tarafı da. Az önce geri aldığım işlemleri tekrarlıyorum. Şöyle yavaşça bu işlemleri tekrarlayıp bakıyorum. Ee, orta kısmı daha sert kenarlı yapmamız gerekiyor. Ona bakalım. Bunun için lazım olan buralara da segment eklemek. Aynı şekilde Ctrl ve Shift yaparak %10'luk bir uzaklıkta merkeze nazaran bu ekleme işlemlerini tekrarlıyorum. Ve şu an baktığımızda evet şekli biraz daha net olmaya başladı. Ee, tekrar referansımıza bakalım. Şimdi base işimizi zaten Z brush'ta e, şey yapacağımız için e, yüksek Poligon seviyesinde değişik yaparken, Beyzme Şali de kendisiyle beraber değişeceği için ekstra bu detayları orada verebiliriz rahatlıkla. Yani şuralar biraz daha aşağıya inecek. daha yuvarlak bir hal alacak. Onların hepsine bakacağız. Ee, bu işlem için şöyle bir şey de uygulayabiliriz. Örnek veriyorum. Tekrar poligon görüntüsüne döndüm. Ee, yan görüntüsüne geçiyorum. Yan görüntüsüne geçmek için ekrandayken space tuşuna basıp çekip parmağımızı daha sonra yan görüntüsü yani şu ekranda z ekseni sol altta bunda z görülmediği için bu ekrandan baktığımız anlamına gelir. Yan eksene geçelim ve sağ klavye basılı tutup vertex diyelim. Ve buradaki dörde bastığımızda wireframe görüntüde en köşedeki Vertekslerin hepsini seçelim. Ve R tuşuna basarak e, büyültüp küçültme özelliğiyle bunu sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan e, orta kısma bu vertexleri biraz yaklaştıralım. E, bunu ister bu şekilde sağdan soldan yaklaştırıp simetrimizi kapatalım önce sağdan soldan yaklaştırıp sonra da aşağıdan yukarıdan yaklaştırabiliriz. Ya da her iki eksinin arasında bulunan kareye tıklayıp iki taraftan aynı anda yapabiliriz. Orta kısma biraz daha yaklaştırıp ve biraz daha kenarları oval oldu. Tekrar üçe bastığımda ortalama bir şeklini görebiliyoruz. Eee smooth diyorum tekrar. Kontrol edelim. Genel olarak şekli tabi yukarıdan görülecek ama benziyor. Biraz daha kenarlar ee, içi dışa doğru olabilir. Bunu şöyle bakalım. Geri alıp sumutu kapatacağım. Evet. Buradaki e, kenarlar çok geriye gidiyor sumut haldeyken. Bunun önüne geçmek için hemen yakınlarına simetri tekrar açıp hemen yakınına bir tane daha segment atabilirim. Şöyle geri alıp onu tekrar deneyelim. Evet. Bir segment daha attığımda biraz daha yanları e, erkenden ovalleşmeye başlıyor. Daha fazla oval olmuyor. Aynı işlemi burada da yapmış zaten. E, bu şimdilik yeterli. Şimdi bir diğer işlemde sap kısmı olsun oraya geçelim. Bunu seçtiğimiz modelin bazı kenarlar sert geçişliyken bazıları yumuşak geçişli. Bunun sebebi modelleme yaparken kullanılan kenarların sertlik ve yumuşaklık ayarların olması. Bunu da şu anda modelleme işleminden çıktığı için bu parça şu anda sert ve yumuşak kenarlar karışık. Bunun sol üstten e, Mesh Display'den şuradan hard edge sert kenar ve soft edge yumuşak kenar olarak ayarlayabiliyoruz. Örnek görüyorum. Ben bunu eğer şu anda Harden and Age dersem bütün kenarları şu şekilde sanki kristalimsi gibi e, keskin hale geliyor. Ama modelin yapısı değişmiyor. Aynı şeyi Soft edge yaparsam da bütün model yumuşakmış gibi görünüyor. Ee, şu anda bunun uygundur. Devam edelim. Altına sap yapacağız bir de. Hemen yan görüntüden devam edelim altta. Burası perspektif başka bir şey. Simetriyi kapattım. Hemen altında. Ee, şuradan anlayacak olursak bir silindir ama yanlardan basık. O şekilde bir silindir kullanacağız. Ekran ortasına bir silindir çıkardım. Bu arada snap açık kaldığı için modele yapıştırıyor. Modelin merkezini. Ee, uzunluğu e, 5-6 katı falan şu küp uzunluğunun. Bunu aynı şekilde yine alabiliriz. Yüksekliği 6 katı 12 yapar. Bu şekilde kullanabiliriz. Ee, neredeyse sağından ve solundan kalan boşluklar bunun yarısı kadar görünüyor ve kafası o yüzden biraz çekici büyük görünüyor. Bunu şu şekilde komple büyütmek yerine sadece ee, ikiye de büyütelim. Ayrıca boyu çok uzun kaldı. Bunu biraz daha kısaltalım. Genel olarak görüntümüzde bir sapı incemiş hissiyatı var. Bunu şu şekilde şu şekilde yapmak istiyorum. Biraz daha kendi inisiyatifimizi kullanalım bu kısımda. Ve mümkünse modelin içerisinde bir parça olmasın. Bunu da buraya yapıştırdım. En alt kısmına. Hatta biraz içerisine gitsin. O kadardan sorun olmaz. Şimdi sahnemde iki parça modelim var. Ee, bu modelin üst kısmındaki yüzeyleri silmek istiyorum ben. Onlarla uğraşmak istemiyorum değilim. Sadece ekranda bu modeli görmek için şuradaki e, isolate select butona tıklayarak sadece seçili olan objeleri izole edebiliyoruz ekranda. Bu şekilde sadece bunları gösterebiliyoruz ve buradaki yüzeyleri TAP'a basarak şu anda direkt mouse'un üzerine geldi sol klikte seçtim ve bunları bu şekilde silebiliyorum. E, buradaki yüzeylerin e, yumuşak hale geldiğinde modelim, üstteki kenarların daha doğrusu aşağı inme potansiyeli var. E, ona bakıyorum şu anda. Buradan bir sorun görünmüyor. 3 ile 1 arasına geçiş yaptığımda. Bir de smooth bir denemek istiyorum. Üstteki yüzeyler aşağıya inecek mi? Tekrar 4'e basıp wi moda geçiyorum. Ama bunu yandan bakarsam daha iyi olur. Ee, bu arada Evet. Şuradan Fark edeceğiz hemen. Buradan smooth özelliğini Tekrar kullanıp Ekleme yapıyorum buna bir sorun görünmüyor şu anda ama ben zebraşı daha önce karşılaştım biraz daha içeri alayım eğer aşağıya inerse bu bejler halledeceğiz şuraya bir segment ekledim aynı şekilde alt da iki tane segment ekledim ee, şöyle bakalım evet sapı sanki biraz daha kısa gibi mi? Çok hafif daha kısa sanki. Evet. Kenar kısmına bakalım hemen. Kenar kısmı çok belli olmuyor ama fazla bir şey yok. O yüzden bunu direkt olarak bu şekilde alabilirim. Ee, ya da ufak bir, ana modelde de hem detay ortaya çıksın diye ufak bir bevel verebilirim buna. Bunu 0.2 yaparsam e, ya da 3 daha iyi olur. Evet. Tekrar bakalım. Evet. Şimdi modelimi daha detaylı hale getirmek için, daha gerçekçi hale getirmek için ee, Z brush'ı atacağım. Ama bir iki dokunuş daha yapmak istiyorum. Özellikle ee, tam güzel bir hissiyat oluşması için örnek veriyorum. Şu anda şu kısımlarını biraz daha dışarıya çıkarıyorum. Arka tarafta dışa doğru çıktı. Bunu yapmamın sebebi şuraları sanki hani bir şey dövüldüğü için orta kısmın daha dışarıda kalması gerektiği sıyahtan kapıldım. Ee, bunlar dışında şu an için yeterli. Modelimiz bu. Lakin ben bunu daha sonra e, farklı bir biçimde kullanacağım. Z barışı atıp ve tekrar mayaya döneceğiz. Bunun için önce bu modelin e, UVS'e açılması gerekiyor. Ama bunu yüksek poligonlu halden, düşük poligonlu haline normal bir ipin aktarırken yapalım. Aynı zamanda o sırada ufak bir modelde yüzey temizliği de yapacağız. <gülüyor> Aynen. Hemen modelimizi şu şekilde seçtim. Ayrı ayrı olursa daha iyi. Ee, i̇ki modeli seçtim. Şuradan Kontrol A yaparak buradaki tabları değiştirebiliriz ya yatay şuradaki tabları tıklayarak e, Channel bölümüne geldim. Editten Delete History diyorum. Ve böylelikle bu model üzerinde yaptığımız işlemlerin ayarlarının bulunduğu e, geçmişi temizledim. Şimdi modelin altında herhangi bir ekstra bir şey yok. Ama bir takım ayarları değişti. Bunları çünkü sağa sola e, taşıdık, çevirdik, büyüttük. O yüzden bu iki modeli seçip şuradaki modeling Tool'daki Freeze Transformation butonuna tıklıyorum ve bütün ayarları sıfırlanıyor. Şimdi aynı zamanda tekrar kliklerimizi açalım sahnedeki ve modelin merkezini modellerin merkezini şuradaki tam orijin noktasına merkezi taşımak istiyorum. X ve D'ye basılı tutarak orta klik yaptığımda modelimin merkezini gridlerdeki e, köşe noktalarına direkt yapıştırarak merkezin taşıyabiliyorum. Normal şartlarda bir modelin merkezini taşımak için D tuşuna basılı tutmanız ve herhangi bir yere bu gizmoyu taşımanız yeterli. Burası artık modelin merkezi olacaktır. Çevirme işlemini yaptığınızda buranın etrafında yapacaktır. X'e basarak da bu yapıştırma özelliğini kullanarak eee merkezin taşırken farklı noktaları otomatik olarak yapıştırabilirsiniz. X e, direkt olarak grid üzerine yapıştırır ve de direkt olarak e, kenar üzerine yapıştırır. Aynı şekilde burada farklı yapıştırma seçenekleri de mevcut. İki modelimin de merkezi sahnenin ortası. E, bu şekilde şimdilik bunun exportunu alayım. Bir de isimlendireyim hızlıca. E, hammer, head diyorum ve hammer, wood diyorum sub aklıma gelmedi İngilizcesi bunları seçip export selection diyorum masaüstü ve tor hammer yazıyorum ismine evet masaüstüne export almış olduk şimdi <gülüyor> zebras çalıştırıyorum Braş kullanma daha farklı bir şey program. Biraz standart Maya, Trizdomeks gibi modelleme programlarını yani kullananlar için biraz ters kalıyor. Benim için de öyle oldu. Ben de çok fazla bilgi sahibi değilim ama ihtiyacım olan şeyleri yapabilecek kadar kullanmaya çalışıyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. Torhammer'i dışarıya export etmiştim. Onu buradan tekrar import ediyorum. Import'a tıkladım. Oradan modelimi seçtim ve OK diyorum. Ee, çekicim geldi. Thor Hammer. Hemen burada seçili olan benim şu anki çekicim. Sol kliye basılı tutup bunu ekranda çıkarıyorum ve Shift'e basarak da snap'liyorum. Ve sol üstten çıkardıktan sonra Edit diyorum. Şu anda çekicim ekranda. Hemen ufak bir kontrol edelim. Ee, şeylerde sorun var mı? poligon sayısını arttırdığımda herhangi bir sorun olacak mı? Ee, sapının poligonunu arttırdığımda herhangi bir sorun olmadı. Evet. O açıdan iyi. Aynı işlemi üst kısım içinde yapıyorum. Alta basılı tutarak sol klik yaptığımda farklı meşleri seçebiliyorum otomatik olarak. Evet şu anda üst kısımdaki modelin poligon sayısını e, 338'den 86.000'e çıkarttık. E, şuradan görebilirsiniz. Az buçuk örgü yapısını. Kademe kademe poligon ekleyerek sumutlaştırarak poligon sayısını yükselttik. E, alt taraf içerisinde Biraz daha ekleme yapalım. Bu 10400.000'i e çıkarttım. Burayı 344.000 bir kademe daha 1.3 milyona çıkarttık. Şimdi e, bazı değişikler yapmak istiyordum. Bunlar ee, bazı yerlerinde izler olacak. Bazı yerleri biraz daha deforme olmuş olacak. Ee, bazı yerlerinde de çizikler olacak. Bunlar için şu şekilde birkaç tool var. Hızlıca deneyeceğim. Hmm. Polygon sayısını arttırıp metal yüzeyler için aslında şöyle bir şey denemek istiyorum. Eski bir çekiş olacağı için aslında Şuralarındaki yüzeyleri Şöyle yapabiliriz ee, Bu arada dörtgen Alt kısımları aslında biraz daha Sivri yapabilirmişiz Aynen Şu kısımlara poligon eklememişim On da eklersem süper olacak Onu şimdi fark ettim ee, Şöyle olacak bu işlem simetri x Evet. Evet, şimdiki sonuç daha iyi olacaktır. Yani şu kenarda dikler gibi olacak ve ortaya çıkan sonuç çok çok daha iyi olacaktır. Tekrar bunların delete history ile geçmişlerini temizliyorum. Modelleri seçip export ediyorum. Thor Hammer. Okey. Ve tekrar import diyorum. Thor Hammer'ı alıyorum. Ve modelim otomatik olarak update oldu. Tabi ki şeyler gitti. Poligon yükseltme işlemlerim gitti. Olsun. Bu ser ortaya çıkan sonuç daha iyi olacağı için fark etmiyor. Ee, 32... Evet 500. Kaç bir kademe daha arttırsak 2 milyon oldu. Ortaya çıkan sonuç daha iyi olacağı için fark etmiyor benim için. Evet. Bir braj hazırlamıştım. Bunu test ediyordum. Şöyle bakalım. Şuradan materyalimizi basic materyale çevireyim. iyi olmadı. Başka bir şey deneyeceğim. Bu arada e, Flatten kullanalım. Şu kenarlar için biraz dövülmüş hissiyatı verebiliriz. Şu şekilde. Hatta bunu aslında geneline vermek daha iyi olur. Flatten düzlem aracı normal şartlarda tarz kenarlarda böyle işlerde güzel sonuçlar verebiliyor. Bunun için X'e basarak e, simetriyle çalışmayı da kullanabilirim. Böylelikle iki tarafta aynı anda yapabilir ama biraz rastgelelik olmasını istiyorum. Evet, şöyle bir uzaktan bakalım. Birazcık daha iyi. Ee, sanki hani sürekli olarak dövülmüş hissiyat var. Aslında bunu bas çek yaparak yapmamız çok daha iyi sonuç verir. Yani buralar bir yere çarpmış gibi. Ben sürekli sürükleyip bıraktım. Daha sonra bu şekilde bas çekler yaparak bu sonucu daha da yale getirebiliriz. Aslı bunu sprey ile kullanabiliriz. Ee, şöyle farklı yüzeyler biraz intensitesini azaltalım daha büyütelim bir de stroke scale çok yerleştirme daha geniş bir alan aynen ee, daha ufak Pardon, daha büyük karelerin olduğu bir şey. Şunu deneyebiliriz. Bu kırılmış hissiyatı veriyor. Çok daha büyük yaparsak. Bu da krater gibi oldu. Eski haline geri döndürülme en güzeli. Yani şuna. Intensity'i biraz arttıralım. Aynen. Orta kısmı biraz dışarıya doğru çıkarmıştık. Onu biraz daha arttırıp çıkarma işlemini yapalım. Ee, simetri işlemi için şuradan transform simetriyi y'de değil de öbür tarafın olacak şekilde ee, Z'de mi bakalım bir Evet Z'de ayarladık Move seçtim Biraz yükseltiyorum Ve Tam En dış kısmı Dışarıya alıyorum biraz Burası dövülmüş hissiyatı vereceğiz Flat'ını tekrar seçiyorum intensitesini düşürüyorum oradaki yüzeyde de aynı hissi yakaladık bu eski bir model olacağı için biraz dövülmüş neredeyse her yeri eğilip yıpranmış Aynı işlemi buraları da yapıyorum ama şu şekilde simetriyi kapatayım ve bu işlemleri yaparken değişiklikler aslında alt katmanlarda da yarıyor o güzel yani bu modelin normal halinde de değişiklik oluyor Şuan biraz daha detaylandırmaya çalıştığım için bir şey söylemiyorum. Daha güzel bir görüntü yakalamaya çalışıyorum. Ee, Ortak kısımlarla ilgili az önce oluşturum standarda bakalım. Evet, Asla küçülterek bir bütünlü yüzeyi görüntüsü biliyor. Ee, bunun farklı bir dokuyu deneyelim. Şunlara bakmak istiyorum. Biraz büyütelim. Azıcık küçültüp intensitesini arttıralım. Evet aslında daha güzel bir görüntü. Yani zamanla oksitlenmiş yeni hani içi oyulmuş gibi bir görüntü verebilir bize. Bunu biraz intensitesini düşürüp e, genel olarak bu yüzeylere verebiliriz bu görüntüyü. Tabii ki şey kısımları, kenar kısımları özellikle e, yapmamaya çalışalım. Eski materyal görüntüsü daha iyi galiba aynen. Geriye aldım. Ben bir kademe daha yükseltmek istiyorum poligon sayısını. Böyle bir bakalım. Kenarlarda olabildiğince az olsun. Aslında Placement'ı biraz azaltsak ve geri alalım. Aynen, bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi. Ee kontrol tuşuna bas şey bırakmayı ayarlıyorum önce şu şekilde ve kontrol tuşuma basılı tutarak bu yüzeylerin e, benim bu ince detaylardan etkilenmemesini istiyorum. Buralar çünkü zamanla düzlençek vurula vurula. Bununla ilgili şöyle bir seçim işlemi yapalım. Hatta simetri bu iş için her yönden açabiliriz mi bakalım bir. Aktif simetri dedim. K olarak olur, aynı zamanda X olarak da aynı işimi görecektir. Kontrol tuşuna basılı tutarak iki eksende bu seçim işlemini yapıyorum. Hızlıca bitireceğim hemen. Bu seçtiğim alanları e, orta kısımlara uygulayacağım detaylardan mahrum bırakacağım. metrik çok düzgün olması önemli değil. Zaten bu seçim işlemine de bir yumuşatma işlemi uygulayacağım. Evet. Şimdi kontrol basılı tutarak orta kısma sol klikle tıkladığımda seçim işlemi biraz yumuşayacak kenarları. Yalnız poligon çok olduğu için tabii tam gelmiyor. Evet. Şimdi, standart bıraşımı buraya uygulayabilirim. Intensity'imi düşürüp ya da Roll Size'ımı biraz arttırıp bu işlemi uygulayabilirim. Ama bunu simetriyi kapatarak yapmak istiyorum. Ve Intensity'i biraz daha yükselteyim. 5, 6 yapayım. biraz düşük iken burada çıkan sonuç Evet. Kenarları özellikle yapmadım. Oralar biraz düz olacak. Şimdi kontrol tuşuna basılı tutup arka planda e, sürükle bırak yapma sol şekilde bir görüntü yakaladık. E, ufak bir şey denemek istiyorum bununla alakalı. Detay seviyesini biraz düşürüp e, Neredeydi? Modify topolojiden Değil. Şurada olması lazım. Deformation'dan Biraz somut vermek istiyorum ve sonuca bakmak istiyorum. Biraz fazla galiba poligon sayıdığınız hala. Biraz daha düşürelim. Ya da manuel olarak aslında Platinum işlemine devam edip buradaki sıkıntıları giderebiliriz. Deneyelim. Evet. Aslında simetri açıp da bunu yapabiliriz, aynı şekilde daha hızlı olur. 3 açtım Evet. Şimdi alt taraftaki parçaya geçelim biraz. Ee, tekrar bu modelleri aldığımız için bunun da evet poligon sayısını yükseltmemiz gerekiyor. Bunu 7000 1.8 milyonu çıkardım ve arası açılmış. Evet demek istediğim buydu. Yok açılmamış. Hala içerisinde sorun yok. Ee, bunun üzerinde tahta dokusu tahta olduğu için tahta tarzında bir doku olması lazım. Bunun için ee, Standart demeyelim şuradan Dem Standart sprey seçip şuradan e, hangisiydi? Bir tane daha vardı galiba Alfa'yı seçeceğim. Bana vereceği ilk bu şekilde bunu bu şekilde yaptığımızda daha iyi oluyor. Intensiti biraz daha azaltalım. Ee, solo butonuna tıklayarak sadece bu modeli görmemi sağlayabiliyorum. Evet. Bu şekilde bir tahta yüzeyi yarattım üzerinde. Şimdi e, sol modumu kapattım. Şimdi iki modelimde de, bitir değilim. Bu şekilde ben bunları kullanmak istiyorum. İki modelimin de detay seviyesini düşürüp bir bakacağım. Bu şekilde olacak model görüntüleri. E, şimdi ben bunların çıktısını alayım tekrar. Hemeredi seçtim. Export. Desktop. Hammerhead. Ee, poligon sayısını düşürdüğüm için Low yazıyorum. Hammerwood. Buna da Low yazıyorum. Poligon sayılarını yükseltip, yüksek hallerini bir de dışarı aktarıyorum. Ee, export. Hammerhead. High diyorum. Ve hammer Yuka, sol üstte Merging UV koordinat diyor. Export işlemi 10-15 saniye sürebiliyor gitsin bu. biraz uzun sürdü. 8 milyon çıkardık o yüzden. Aynen. Aslında bunu 8 milyon değil de iptal edelim. 2 milyon olarak alabilirim. Daha da iyi olur. Yani bir kademe altı. Evet. Çünkü ortalama zaten kalitede pek bir kayıp olmadı. Ee, bu şekilde bunu export alalım. Hi diyelim. Ee, evet. Az önceki işlem yarıda kaldığı için tabii ki. Üzerine yazacağız. Biraz daha kısa sürecektir. Evet. Hammerboot'u da aynı şekilde yüksek poligonlu haline 1.8 milyon. Bunu da export diyelim. Hammerboot high diyelim. Okey. Hemen export işlemini tamamladıktan sonra Maya'da UV'sini modelin, düşük poligon halinin UV'sini açacağız, eee, temizliğini yapacağız, ondan önce daha sonra modeli Substance Painter aktarıp orada doku boyama işlemini yapacağız ve daha sonra da dosyaları paketleyip Unreal oyun motorunun içerisinde materyalini ayarlayıp nasıl göründüğüne bakacağız. Evet. Aşağıyı aldım. Şimdi bunların zaten çıktısını almıştım normal şartlarda. Bunları ekrandan siliyorum. Simetriyi kapatayım. Import diyorum. Ee, hammer. Bunların çıktısını aldığı yer farklı galiba. Çıktı işlemini. Desktop'a ABC olarak alıyor. Pardon o yüzden göremedim. Hemen yukarıdan dosya formatını ABC seçiyorum. Memory yüksek, low, wood yüksek, low, evet bunları sırayla sahneye alıyorum. Yüksek halini şu anda aktarıyor sahneye, biraz zaman alıyor bu. Çok fazla model, e, poligon sayısından sahip olduğu için biraz zaman alıyor. Yüksekini aldı, şimdi düşüğünü alalım. O da geldi, şimdi sapın yüksek detaylısını alalım. 5-10 saniye sürecek. Sonraki işlemlerimiz kısmen daha kolay. Evet. Import diyorum. Hammer, low. Evet. Low, high, low, high. Hepsi geldi. Şimdi yapacağımız işlem aslında yüksek detaylı halleriniz. Şöyle bir Layer alıp bunları ekrandan gizleyeyim şimdilik. Bunlarla çalışacağım. E, bunların e, görüntülerini soft age'e çeviriyoruz. Grid'leri şimdilik kapatayım. Bunlarla işimiz yok. E, şu şekilde bakıyorum. Evet. Burası. da kalsın. Yuvisini açmamız gerekiyor şu anda. Yuvisini açmak için <gülüyor> Tahta kısmından başlayalım. En kolay bu olacaktır. Şuradan poli modelin kısmında UV editörü açıyoruz. Şu an alttaki silindirin UV yapısı bu şekilde ve üsttekinin de bu şekilde. Ee, öncelikle iki işi de UV sekmesinde kamera bezde tıklayıp şu şekilde kamera açısından bir UV'lerini ediyorum e ayırlıyorum. Ee, bundan sonra Modelin bu kısmını bu şekilde bu eşlerini seçerek birbirine e, şey, seri olan ve ince kısmından buradan başlayıp en üstte giden edge'i seçerek şöyle bir kesim noktası oluşturacağım. Bunun için de uv kat Cut bölümünden kat tamam yeterli. Ve ben bu yüzeyleri şu anda alttakini bir, üsttekini bir olarak birbirinden ayırdım. Ee, modify Unfold dediğimde UV'yi açıp bana verdi. Aynı işlemi tekrarlamak için G tuşuna basıyorum. Tekrar alttaki yüzeyleri seçip G'ye bastığımda da burada da aynı şekilde bana verdi. UV'sini açtı. Bunu biraz büyüterek buradaki kenarları birbirine yaklaştırmış olurum. Evet. Şu anda UV büyüklükleri neredeyse Birbiriyle aynı. Aynı işlemi üstteki model içinde yapacağız. Bu biraz daha kompleks olduğu için biraz daha farklı bir yol izleyeceğiz. Bunun için de gerekli olan en az kesim noktasıyla en düzgün UV açılımını yapabilmek. Ee, bu işlemi farklı farklı şöyle yapalım. Kenarları... ve <gülüyor> yüzeyleri ayrı ayrı alalım yorum. Buradan başlayıp buraya kadar buradan başlayıp buraya kadar buradan başlayıp buraya kadar olacak. Bir tane de burada olacak aynen. Toplamda 4 6 parça ayıracağım modeli. Kenarlarımı seçtim, tekrar katlıyorum ve yüzeyleri 2, 3, 4, 5 ve 6 olarak ayırdım. Şimdi, Modify, Unfold deyip tekrar aynı şekilde UV'leri açıyorum ve şuradan Checker'ı işaretliyorum ve bakıyorum, streçlenme var mı? Ee, stretch tabii ki var ama çok da sıkıntı bir streç değil bu, yani kabul edilebilir. Bütün parçaları aynı işlemi G'ye basarak tekrarlıyorum unfold işlemine. Ve bunların büyüklüklerini birbiriyle aynı orantıya getirmeye çalışıyorum ki dokusunu boyarken e, detay seviyesi aynı olsun. Yani göz kararı. Az önce çıkırdaki o karelerin dama tahtası gibi olanlar ne kadar gerçek bir kareye benzerse ortaya çıkan sonuç o kadar güzel olacaktır. Şimdi ikisinin UV'lerini tabii ki bir de orantılamak gerekiyor. Şöyle yapalım. Bunlar ve bunlar. Bunlar biraz küçülecek. Ve burada bakalım orantılara. Kareler birbiriyle aynı olursa eğer çok daha iyi bir sonuç ortaya çıkar ve bu şekilde idare eder gibi görünüyor. Buradakiler de birbiriyle neredeyse aynı değil. Bunlar bir kademe daha büyümesi lazım. Aynen. Şimdi elimde toplamda 6 ve 2, 8 parça yuvim var. Bunları seçiyorum. Modify Layout dediğimde bunları e, alanın içerisine, doku alanın içerisine kendisi otomatik olarak sığdırıyor. Aralarında ve sınırlarda boşlukları bırakıyor. Varsayılan ayarlarda. Şimdi yapacağım işlem yüksek poligonlu hallerden, düşük poligonlu bu modellere ee, normal map detaylarını aktarmak. Onları da şöyle yapacağız. Sol üstteki tap'ten rendering'e geliyorum. Light, link ve shading'den transfer maps'e tıklıyorum. Şimdi öne çıkan ee, pencerede, şurada, Output Maps'de normal map otomatik seçiliğe gelecektir zaten. Diğerleriyle şu anlık işim yok. Ee, target Mesh dediği, hedeflenen, yani değişikliğin olacağı Mesh'tir. Source Mesh'de kaynak Mesh anlamına geliyor. Yani yüksek poligonlu halidir. Şöyle yapacağız. Hedef Mesh'imiz bu, Et evet, diyorum seçip. Ve bunun karşısına gelen de yüksek poligonlu hali. Onu da source ekliyorum. Aynı şekilde hedef meşimiz hammer alt kısım ekliyorum. Ve yüksek poligonlu halinde source meşe ekliyorum. Şimdi dosya türü targa. Tangent space olarak deneyeceğiz. bir ee, Kayıt yerini masaüstü e, hammer Normal map diyorum. Dosya formatı Targa Evet. Ee, ayarlarım b e yeterli. Yüksek kalsın. Evet. Bu şekilde Bir bake işlemi yapalım sol altta ilerleyişi görüyoruz şu anda şu anda yüksek poligonlu halinden modellerin ee, oradaki zevraçta oluşturduğumuz detayları normal map olarak alttaki modellere aktarma işlemini yapıyor ee, bu işlem kendi hazırladığınız modelleri daha detaylı göstermek için yapılan standart bir prosedür lakin e, Unreal 5'in PlayStation 5 ile uyurulan videosunda e, bununla ilgili e, bir değişiklik olacak galiba öngördüğümüz artık normal map kullanmak yani direkt olarak ZBrush'tan modeller e, aktarılabileceği söyleniyor e, şey içerisine oyun motoru içerisine ve bu şekilde kullanabileceği söyleniyor büyük ihtimal oyun motoru bu optimizasyonu statik meşlerde yapabilecek ama Yine karakter modellerinde, tabii ki yine yeni ekran kartının gücü, işte oyun motorunun ve performansı ile diğerlerinin e, çok daha detaylı modeller yapılabilecektir. Ama örnek örneğimiz ZBrush'teki bir çalışmanın direkt olarak atılması gibi büyük ihtimal e, skeletal meshler e, aktarılamaz gibi geliyor. Bunu da zamanla göreceğiz. öyle olup olmadığını. E, eğer ZBrush'tan direkt olarak aktarılabilirse bütün içerikler. Ee, i̇şimiz bayağı iyi olacak. Tabii ki bunu bizim bilgisayarlarımız e, işlemek için yeterli olacak mı? Öyle bir seçenek de var. Ee, bu işlemden sonra boyama ve anı materyal materyalle ilgili işlemler kaldı. Onlara bakacağız. Bu işlem biraz sürüyor. Evet, çıktığı aldı, ee, o arayı ben durdurdum, biraz daha hızlı geçecek. Şimdi, aynen, ee, klavyemizdeki altı tuşuna basarak e, düşük poligonlu halde, şuradan hatta Wiframe'ler açalım, az buçuk nasıl görüneceğini normal map'in görüyoruz. Normal map haline bakalım tekrar UV editörden. Ee, Materyeline geliyorum. Materyalinden dosyayı görmek istedim. Evet. Dosyam güzel çıkmış. Şimdi e, bu Normal Map oluşturduğum Normal Map e, şeyde görünüyor. E, masa üstünde görünüyor. Dosya olarak geldi. Hemen bunların temizlik işlemleri varsa belki yok. Şu şekilde iki modeli seçip hatta bu sahneyi de kaydedip daha sonra herhangi bir değişiklik yaparsam kullanmak için e, sahnemi kaydedeyim. Torch Hammer Source diyelim isimine. Kaynak burası. Ve yüksek poligonlu hallerini ben buradan sildim. düşük poligonlu hallerini birbiriyle birleştirdim. E, temizledim. Ve tekrar resimlendireyim. Hammer diyelim sadece. Otomatik isim verdi. Bu bazen yapıyor. Nedeni bilmiyorum. Maya'da. Ee, şu layer'ları temizledim. Ee, modelimi herhangi bir şeyini sıfırlamam gerek yok. Dışarı aktarıyorum. Hammer. VBX olarak ve Substance Painter açacağım. Tabii önce e, burada Z Brush da açıktı. Z Brush şey yapalım. Bunu kapatalım. Otomatik kayıt almışsa ya benim için yeterli. Quick Save. E, Almış mı? Save diyelim bir. Save the Hammer. Tamamdır. Z brush'ımı da kapatıyorum. Ee, Substance Painter'ımı çalıştırıyorum. Modelim masa üstünde Hammer isimde. New diyorum file'dan. Unreal 4'e göre ayarladım bu kısmı. Ee, desktop Hammer modelini alıyorum. 1024'de 1024 şu anlık benim işimi görecektir. Lakin e, burada ekstradan Normal map almak istiyorum, oluşturduğum. Onu da masaüstünden çağıracağız. Ee, hammer Normal Map, masaüstüne kaydettiğimiz Normal Map dosyasını çağırıyorum. OK diyorum. şekilde bir pencereyle Substance Studio açıldı. Şimdi modelimiz normal şartlarda şu şekilde poligon örgüsü. Bunu e, texture set setting'e geliyorum. Buradan oluşturun normal map'ı alttan select normal map'ten seçiyorum normal map'ımı. Ve şu şekilde görünüyor. Çok daha düzgün görünecek birazdan. Şuradaki detaylar falan. Ee, yükseklik rognos, metalik, normal. Bir tane daha ekliyorum. Artıya tıklayıp. Ve emsif kullanacağım. 1024 ee, e ve Bake, Mesh, Maps diyorum normali kapatıyorum. Output Size mi olacak. Bunu da seçtikten sonra e, Bake Selected Textures diyorum. Hesaplamayı yapıp bu şekilde biraz daha e, Base'ini ayarladı. Yani alt katmanlar daha kaliteli görmesini ayarladı. Şimdi materyayı atıp yavaş yavaş modeli ortaya çıkarmaya başlayacağız. İlk başta metal dokularına bakalım. Var olan standart dokulardan. Bana orta çağ vari dövünmüş metal işimi görebilir. Aynen bunun gibi bir şey. Şuradan buna daha iyi bakarız. Hemen üzerine farklı bir doku atıp öyle bakmaya devam ediyorum. Bu çok parlak. Daha biraz steel rust surface diyor. Buna bakalım. Detayları belli olmuyor. Bu biraz daha iyi. İstediğim hem kenarlarda da görüntü var. Şu kenarlar UV'lerin açılımından dolayı kaynaklanıyor. az kesit ile açtığımızda ortaya çıkan görüntü çok çok daha iyi olacak. Ee, bir tane de odun kaplaması bakalım. Bunu alta attım sap kısmından bakacağız. Bunu beğenmedim geri aldım başka deniyorum. Bu belki olabilir. Bu büyük yüksek olabilir. Bunu da beğenmedim. Soncu ve sondan birinci olabilir. Bunları alt altı atıp bir bakayım. İki içe galiba. Yok. Evet. Şuraya atacağım. Evet. Şimdi bunları maskelemem lazım ki birbirinden ayırabileyim. Ee, bunun için de ee, bu kısmı Add Black Mask diyorum Ve seçim işaretiyle Şuradan hızlıca Yüzeyleri seçiyorum Aynı zamanda bunun altı da vardı Altını da şuradan seçelim Evet Asla model gayet doku gayet kaliteli ee, biraz yuva alanı dar sanırım <gülüyor> üst tarafı da metal olacaktı şöyle bakalım bunu mask dolanın altına attım ve şöyle en basit anlamda bir çekici bu şekilde hani yapabiliriz bunun sap kısmının altındaki Iron kısmı ile ilgili değişiklik yapabiliyor muyuz ona bakacağım Burada bir Evet böyle daha güzel bir görüntü var Edge kısımlarına şuradan maske seçip aslında başta bir değişikliğe gidebiliriz. Dert Edge 1 Bu maske bir özelliğe bağlı olduğundan şu an <gülüyor> değiştiremedim orayı. Bunu aslında kapatıp üzerine direkt olarak başka bir doku da ekleyebiliriz. Onu da bir deneyelim. Ee, medieval ne Tarzında bir şey vardı. Şuna bir bakacağım. Ee, bu değil. Metal stiller olmaz galiba. Aynen. Silver değil. Iron forged. Iron'u az önce kullandığımız Kobalta bakalım. Cobalt değil. Uygun. Sanırım e, şu an kullandığımızı kullanacağız. Still dark. Çelikler daha parlak zaten. Evet. Bir ihtimal şu şekilde kullanmaya uygun. Aynen. Ortaya çıkan sonuç çok daha iyi. Emisivif ee, katman eklemiştim bir de aslında. Onunla ilgili de şuraya bir ekleme yapalım. Ee, Dizde de vardı aynı çekiş üzerindeki detay. Onu da şöyle göstereceğim. E, brush seçili en üste bir e, paint layer ekleyelim. Buralara bir şeyler yapabiliyoruz. Güzel. Evet. Normal map dışında e, yüksekliği yükseltirsek evet kabartmalı bir görüntü olur. Bunu al art azaltırsak içe doğru bu biraz yüksek olacak. Ee, base kalırı kırmızı olursa aynen daha iyi. Aynı şekilde rock'n'roll metalik eee emissive de olacak. Emissive'imiz de kırmızı. Ee, aslında base kalırımız beyaz kalsın. olursa nasıl olur, daha iyi vur aynen aslında birazcık evet şu anda bu kısım aslında parlayacak ona bakıyoruz. Oyun içerisinde kendiliğinden ışık etkisi yaratacak. Tabi burası parlak olduğu için bunun hiçbir önemi yok. Diğer ayarların. Hatta onları Evet. Şu şekilde şu şekilde ayet e normal multiply dersek emisi olduğu için bir değişik olmuyor. Tamamdır. Şu anda bunun çıktısını alabiliriz dokularının. Unreal'a uygun. Ee, bence güzel görünüyor. Yakından bakılmadığı takdirde eee çünkü yakında UV bileşim yerleri biraz sırıtıyor. Onun da dediğim gibi sebebi UV'lerin açılım noktaları. Ve oradaki sertlik aslında. Export texture demeden önce bunu kaydetmek istiyorum. Ee, desktop Hammer diyelim. Ee, ve Export texture diyorum. Ee, masa üstüne Hammer isminde bir klasör oluşturuyorum ve içerisine dokuları TGA olarak kaydetsin. Unreal Engine 4'e göre paketlenecek. Evet export diyelim. Ee, i̇şlem tamamlanmış. Dokularım burada. Şimdi Unreal Engine'e geri dönelim. Ee, yeni bir klasör oluşturuyorum. Hammer. Bunun içerisine import diyorum. Masustaki Hammer aslında bunu kopyaladım. Ee, Hammer klasörünün içerisine attım. Buradan hepsini seçip import diyorum. Model oluştururken yanında bir tane kendine materyal oluştursun. Diğer dokularda otomatik zaten gelecek. Evet. Şimdi ee, modelim burada. Modelimin boyutu ufak. Bunun Görüntüsüne bir bakayım önce. Şu şekilde. Bu büyüklük. Şimdilik güzel. Bunda bir şey yapmayacağız ama görüntüsünü istiyorum. Ee, 8.5 8 olursa yeterli olur. 8 olarak modelimin import scale'ini değiştireceğim. Model açıyorum. Ee, ayarlardan Import scaleını 8 yapıyorum. Reimport diyorum. Model geliyor. Diki olarak geldi tabii. Onun ayarını yapmamıştık. Yapıyor olarak. Modelimiz burada. Model seçili. Şimdi bu modelde kullanılan materyal dosyasını açıyorum. Şuradaki çaydanlığa tıkladığımda seçmedim mi? Aynen. Bunu seçtim. Çaydanlığa tıkladım. Model geldi. Şimdi bunun dokularını aktardığımızda bütün işlemleri göreceğiz. Ee, bununla beraber bir tane daha gel çişi şey attı. Onu ben kendim seçtiğim için miydi? Bakalım bir iki tane normal map var. Ha bu model içerisine gelen asıl bunları kullanacağız biz. Bunların hepsini materyalin içerisine aldım. Modelin normalde kendisinden normal maple e, taşıma işlemi yaptığım için bu kendisinden geldi. Benim manuel oluşturdum. Bu da e, şeyin oluşturduğu. Substance Painter'ın oluşturduğu. Hemen bağlantılarımı yapıyorum. E, bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Occlusion, roughness ve Metallic. En üstteki Occlusion, roughness, Metallic. Bu arada burada da Değişim görüyorsunuz zaten. Her bağlantı yaptığımda. Ve emissive var. Emissive'i de buraya bağlıyorum. Onun dolayı bu. Evet. Şu anda 3 aşağı ve şukarı modelim hazır. Apply dedim. Şunu biraz genişletiyorum. Unreal'in içerisinde, material editörde metaller metal gibi e, tahta kısımlarda tahta gibi parlıyor ve görünüyor. Ee, örnek veriyorum çekicin altındaki bu parlamayı artırmak isterseniz ee, bu emisivin önüne ekleme yapmanız gerekiyor o da şu şekilde oluyor ee, pardon et değil de şu olması lazım. Aynen. Mesela şu anda bunun değeri sıfır. Bunu ben bir yaparsam parlıyor. 50 yaparsam çok daha fazla parlıyor. Göründüğü üzere. Kendi etrafına ışık da saçıyor. Bu tarz detayları var bunların da. Mesela 2, 3. Güzel. Bunu kaydedelim. Ve oyunda da hemen görüyoruz. Torun çekici gibi bunu yere bırakalım. Evet. Bu videomuz bu kadar. Teşekkür ediyorum herkese.